İnsanların gayri safi yurtiçi hasılayı hesaplarken farklı yollardan bahsettiklerini duymuşsunuzdur ve genelde harcamalar yönteminden bahsederler. Evet, harcamalar yöntemi ve gelir yöntemi. Şimdi açalım bu söylediklerimizi. Gayri safi yurtiçi hasılayı bu iki yöntemle inceleyebilir ve hesaplayabiliriz. Sonuç olarak ikisi de bizi aynı değere götürecektir. Ancak bu yöntemler birbirinden farklıdır. Ve biz de bunun nedenini anlamak için çok çok basit bir ekonomiyi tekrardan değerlendireceğiz Belki bir ada ekonomisinden biraz daha karışık bir ekonomi olabilir Şimdi bakalım Bu bahsettiğim ekonomide birkaç hane halkı var Bu sebeple birazcık daha karışık olacak dedim Çünkü burada birkaç tane hane halkından bahsediyorum Adadaki tek bir hane halkıydı Bazı hane halklarımız var ve Aynı zamanda bazı şirketlerimiz var Olayı basitleştirmek adına hane halkının üretiminin tüm öngelere sahip olduğunu varsayacağız Ve bunları şirketlere mal ve hizmet üretmek için kiralıyorlar Şirketler de bu başka bir varsayım Tüm mal ve hizmetleri sağlıyorlar Bu ikisi de çok güçlü varsayımlar ve Bunlar gerçek dünyayla pek geçerli değiller Sadece bu şemayı çizmek için bana yardımcı oluyor o kadar Yani Gerçek dünyada Ev halkı üretimin tüm ögelerine sahip olmuyor Üretim ögelerinin, fabrikaların ve gemilerin veya herhangi bir şeyin Gerçekte tüm olmasa da çoğu gerçek dünyadaki şirketlere aittir Ama bu o kadar çılgın bir varsayım değil, çünkü o şirketler illaki insanlara yani hane halkına aittir Yani teori bize, hane halkları bunlara sahip olabilir ve şirketlere kiralayabilir, bunu gösteriyor bu bütün konuyu çok basitleştiren bir varsayım Çünkü gerçek dünyada biliyoruz ki Şirketler tüm mal ve hizmetleri üretmezler Aynı zamanda ev halkı da mal ve hizmetlere katkı sağlar Hatta bunların bazıları hiç ölçülmez Düşünün Benim gece çöpü dışarı çıkarma eylemim var Ya da çimleri biçmem Akşam yemeği hazırlamam Ya da ailenin çocuklarına bakması Bunların hiçbir hesabı katılmaz bu sebeple, sadece basitleştirmek için bu iki varsayımı kullanacağız Üretimin tüm ögeleri ve sistem İş gücü, arsa, sermaye ve Eğer ilave edeceksek, girişimcilik Bunların hepsi halka ait ve Tüm mal ve hizmetler şirketler tarafından üretiliyor Yaptığımız ilk örnekte, yani ada örneğini yapmıştık Burada gördüğümüz gibi ev halkı tüm harcamaları yapıyor ve bu da şirketler için bir gelir oluşturuyor Ve sonra şirketler bu geliri alıyor ve bu üretim ögelerini kiralamak için harcıyor Yani iş gücü arsa ve sermaye kiralıyorlar Üstelik bunun sonucunda da ev halkına bir gelir oluşuyor Bunların hepsi hane halkı için gelir olmuş oluyor Geriye kalan her şeyde harcamaları oluşturuyor bu gelirse harcamalara ve kazanca dönüşüyor Harcamalardan geriye kalan kısım da kazancı oluşturuyor Tüm şirketlerin ev halkına ait olduğunu varsayıyoruz ki Böylece tüm harcamalar kazanç olarak geri dönecek Ev halkının gelirini oluşturacak ve sonradan tekrar harcamaya dönecek Böylece şirketlerin gelirini oluşturmuş olacak Gayri safi yurtiçi hasılaya harcama ya da gelir yöntemiyle hesaplamaktan bahsederken, gayri safi yurtiçi hasılayı buradaki her noktayı biraz daha ölçebilmekten bahsediyorlar. Ev halkının belirli bir süreçteki harcamalarıyla da ölçülebilir ki bu basit modelde bu harcamalar aynı zamanda şirketlerin de gelirini oluşturuyor. O da aynı zamanda şirketlerin yaptığı harcamalar artı karlara yani bir hane halkının gelirine eşit oluyor. Yani, gayri safi yurt içi hasılayı harcamalar yönünden incelersek eğer Bu modelden de anlaşılacağı gibi çok çabuk karmaşık hale geliyor. Özellikle harcamalar hakkında düşünmeye başladığımızda Sadece evden gelmeyen harcamalar da olabilir. Çok basitleştirilmiş bu modelde bu ikisinin aynı olduğunu anlıyoruz ve diyoruz ki e hadi, gayri safi yurt içi hasılayı buradan bulalım Ya da buradan da bakabiliriz, eğer Gelir yöntemiyle hesaplamak istersek, buraya bakacağız Gelecek videolarda, tüketimi ve ihracat gibi benzeri unsurları da ayrıntılı incelemeye başladığımızda Şemayı çizmenin bu kadar kolay olmayacağını göreceğiz Ama tüketimi, yatırımı ve devlet harcamalarını ele aldığımızda Harcamalar yönteminin kullanılmış, o bakış açısından bakmış oluyoruz. Bu konuya ülkenin toplam gelirine bakarak farklı bir bakış açısıyla da yaklaşabiliriz o zaman da gelir yöntemiyle hesaplamış oluruz. Tabi bu yöntemle hesaplarken ihracat, ithalat ve bunun gibi şeyler üzerinde birkaç düzenleme yapmamız gerekebilir. Ama en azından bu basit model sayesinde niye ikisinin de aynı sayı verdiğini görmüş olduk.